Ailem, annem, babam, iki büyük ablam, bir abim ve benden küçük bir kardeşim, kız kardeşim olmak üzere yedi kişiden oluşmaktadır. Biz ailece Mardinliyiz. Mardin, Türkiye'nin güneydoğusunda bir şehir. Küçük, güzel ve tarihi bir şehir. Birçok kültürün beraber yaşadığı, farklı medeniyetlerin bir arada yaşadığı bir şehirdir Mardin. Büyüdüğüm e, sokak, büyüdüğüm mahalle genel anlamda e, bizim ailemizin, yani akrabalarımızın yaşadığı bir yerdi. E, mesela bizim sokakta e, iki amcam, birkaç kuzenim e, de yaşıyordu. Dolayısıyla mahallemize, sokağımıza birçok tanıdığımız insanlar vardı. Ben okula, kuzenlerimle aynı okula gidiyorduk. E, bazı kuzenle, kuzenlerimle hatta aynı sınıftaydık. Bütün gün okulda beraberdik. Okuldan döndükten sonra da okul eşyalarımızı, çantalarımızı eve atar atmaz hemen kendimizi sokakta bulurduk ve yine oyun oynamaya devam ederdik. Gün ağarana kadar, akşam vakti gelene kadar dışarılarda oynardık. Ailemle, akrabalarımla beraber büyüdüm ben. Çok güzel vakitler geçirdik. Çok mutlu, tatlı anlarımız oldu. Hatta hala günümüzde bile bir araya geldiğimiz zamanlarda o günleri yad edip dururuz. Ailemden hangi değerleri öğrendim? Ben aileme çok bağlı bir insanım. Ailemi çok çok seviyorum. Evet. Bu sevgimin kaynağı zannedersem küçüklükten bu yana sürekli birbirimize karşı beslemiş olduğumuz sevgi, saygı ve şefkatten kaynaklanıyor. Ailem bana şu an sahip olduğum değerlerin birçoğunu ailem öğretti. İnsanlara saygılı olmam gerektiğini, yardıma ihtiyacı olan insanlarla yardımlaşmam gerektiğini, çevreme iyi bakmam gerektiğini öğrettiler. Bunu çok güzel bir şekilde bir hayat felsefesi olarak öğrettiler bana. Bunu nasıl öğrettiler? Kendileri bu tarz değerleri yaşayarak bizi öğrettiler. Annem babam tutup da bizi karşılarına oturtup bir saygıdan, şefkatten veya doğa sevgisinden bahsetmedi. Onlar bu tarz değerleri yaşayarak bize gösterdiler. Ee, mesela en basitinden benim büyük annem ve büyük babam e, ta ki ölene kadar bizimle beraber yaşıyorlardı. Ben babamdan onun annesine nasıl davrandığını gözlemledim. Ona nasıl saygılı olduğunu gözlemledim. Ve bu bana aslında bunun bir değer olduğunu ve bunu benim de yaşatmam gerektiğini öğretti. Dolayısıyla saygı, sevgiyi bu şekilde öğrendim ailemden. Doğa sevgisi mesela en basitinden bir pikniğe gittiğimiz zaman veya bizim küçük bir üzüm bahçemiz vardı. Oraya gittiğimiz zaman mesela ağaçlara, oradaki canlılara nasıl davranmamız gerektiğini annemden, babamdan, amcamlardan gördüm. Dolayısıyla bu aslında böyle oturtup bizi karşılarına ders vererek değil de yaşayarak öğrettiler. Ben bu tarz değerleri ailemden, akrabam, akrabalarımdan öğrendim. Benim ailemi diğer ailelerden farklı kılan özellik, aslında bu çok zor bir soru. Çünkü bunun cevabı zannedersem çoğu Türk ailesinde aynı olacaktır. Çünkü Türk, geleneksel Türk aile yapısında birbirimize saygılı olmamız gerektiği, birbirimize sevgi göstermemiz gerektiğini öğretirler bize. En önemli özelliklerden biri budur. Benim ahidümde de zannedersem bu çok üst seviyelerde yaşandı. Biz birbirimize karşı çok saygılıyız ve çok e, şefkatliyizdir. E, sürekli birbirimizi arar dururuz telefonla. E, bayramlarda, özel günlerde birbirimize gidip göremesek dahi her zaman telefonla olsun veya e, videolu görüşmelerde olsun bir şekilde birbirimize e, bağlantıyı koparmamaya çalışıyoruz. Ben hep ablamlarla, abimlerle, babamlarla sürekli iletişim halindeyim. Onlardan zannedersem bu diğer bütün Türk aile yapısında aynıdır. Ailelerin birbirlerine bağlı olmaları, birbirlerine sevgi, sevgi göstermeleri ve sürekli birbirlerini arayıp sormaları. Zannedersem benim ailemde de bu çok üst seviyelerde yaşanıyor ve... Sanırım bu bizi diğer ailelerden ayıran bir özellik diyebilirim.